Yedi tane yuva da var görebiliyorsun değil mi? Ben Görüyor altı var. tane görüyorum. Yedi oldu hatta. Yedi tane görüyorum. Aa, şu geçen karıya geldim olsun lan. Kafayı sokmuş. Üçümemek işte Allah koruyor. Ya. Bahçeden yani, mi? Ya Camaşır. işte şey yuva, içi, yuva zamanı. Yuva zamanı çalıyor. Ama genelde yuva yapar da yeni yapıyorlar. Hayır. Yuvalar hepsinin standarttır. Geçen yıl aynı yuva. Bir sene sonra Ama geldiğinde tamir ederler. Yeni. Yeni, haber gelir bak. Şurada yuva kiminse seneyi aynıdır. Seneye sen şuraya bak bir tanesi düşüyor. Şimdi herkesin yuvası sabittir. Belli. Her sene senin şuraya benim şu bak ağzında bak, şey girip. tamir eder gider. Abi bunun bak geldiler. Ya yani ne aynı? Bak şey. kendi yerine Allah geliyorlar. Hepsini yiyor etmekte. Bak bak, bak hala diyorlar. geliyorlar bak yukarıya. Asla yerine, yerine git diyor, pike yapıyor. Sen o şekilde de şey yapabilirsin. Şu an denk geldik. dolu yok. Yukarıda, yukarıda, yukarıda bak 8-10 tane var. hepsiniiyorlar bak. Bu grup yeni geliyor yani. Çünkü grup grup geliyor. Güneşe kapat eline bak. Bir iki, üç, dört. Şimdi yerini tespit ediyor Yuvaya falan yuva varsa hemen hemen ilk partisi bir on gün önce falan geldiler. Her yıl ortalama işte Mart hava iyi giderse Mart'ın ortasında başlıyor. Biraz daha kış sert geçerse Nisan'da başlıyor. Şu an önce üç gün önce bir keşfettik. Bir grup gelmiş tamamı dolu değildi yuvaları. Şimdi daha önce 20 20 falan vardı şu on gün içinde 20 tane gelmişti. Ee, bak şu an gözüküyor biraz önce gördük bir grup daha yeni gelmek üzere, şu 7-8 tane var havada, bunlar demek ki iki grup halinde bu sene geliyorlar buraya. Ee, i̇şte yuvalar ilk geldiğinde, ilk işleri şey oluyor bunların, geçen yıldan işte e, arızalan yuvalarına tadilat yapıyorlar işte, hatta bazen evlerin balkonlarının o kıyafetleri falan da alıyorlar bulamadıkları zaman. İşte 1-2 gün böyle yuvalarını tamir ediyorlar. Herkesin her yuvası zaten aynı. Her yıl aynı yuva. Ondan sonra yuvaları tamir ettikten sonra artık avlanmaya çıkıyorlar. Şu aşağıda sulak alanlar var. Avlanıyorlar. Ondan sonra zaten e, üreme dönemi başlıyor. Yavrularını yetiştirdi, etti derken. onları da belli bir idman yaptırdıktan sonra Ağustos'un ortası sonuna doğru toplu olarak göç ediyorlar. Bu her sene rutin olarak tekrar ediyor. İşte bunların en ilginç anı toplu olarak bir geldikleri an bir de giderken yakaladığımız zaman en ilginç olan çünkü toplu gidiyorlar hepsi. Bu yan. şimdi ortalama 100 civarında yuva var burada. Ee, şimdi şu karşıdaki direkleri de yeni yeni yuva edinmişler. Gün geçtikçe çoğalıyor. Fakat işte dediğim gibi burasının çok cazip bir yer sürekli gruplar geliyor. Şu pandemiden dolayı burası da etkilendi. İşte dileğimiz pandeminin bir an önce soneri buranın eski günlerine, o canlı günlerine dönmesi. Çünkü bayağı gruplar geliyordu, çok ilgi çekiyordu. Türkiye'nin her yerinden hatta Avrupa'dan falan sürekli ziyaretçi geliyordu. Tabii bu pandemi dolayısıyla burası da biraz şey oldu işte. O zaman en sakin günlerini yaşayabilir mi? Tabii, tabii şu an en sakin günleri. Normalde çok ziyaretçi gruplar sürekli gelir, tur grupları falan gelir. Dediğim gibi işte şu an son grup gelmek üzere. %70-80'i şu an geldi leyleklerin Dedim ya havada şu an sortu yapıyorlar Bir grup daha var Onlar da geldikten sonra hemen hemen Bu koleni tamamlanmış oluyor Burası bizim kasabamızın Yani mahallemizin çay mahallesi Dediğimiz mezarlığı Çay mezarlığı Burası çok eskiden bizim çocukluğumuzdan Daha önceden hatırladığım kadar Sürekli buradayım Buraya doğal olarak leylekler şey yapıyor Ardıçların üstüne yuva yapıyorlar. Ardıç ağacı normalde bir köye yakınlığı var. Bizim burası tam şey sulak alanların kesişme noktası. İleride iskele var kamp alanı. 3-5 kilometre. Hemen aşağımızda öte yüz dediğimiz bir sulak alan var. Şimdi bu ışılak dediğimiz bir alan var. Tam merkezi bir yer. Ve köye yakın. Tarlalara yakın. Şurada çiftçiler çift sürerken Hemen oradan görüyorlar. Hemen koşturup hemen çiftçinin arkasında traktörün o çıkan solucandır, böcektir. Avlanmaları daha kolay oluyor. Zannedersem o açıdan burayı ilk zamanda daha önce o açıdan burayı yuva edinmiş olabilirler. Ama evet. Online zaten şu an Beyşer Belediyesi Leylekler vardı Sonra girdiğiniz zaman bura dediğim gibi yine hayvansever grup Beyşer Belediyesi'nin katkısıyla 4-5 yıl önce falan kamera sistem var. Online olarak şu an dünyanın her yerinden 7-24 izlenebilir. Ve daha bunun biraz daha gelişmiş kamera bir de adet olarak çoğaltmayı düşünüyorlar. Şu pandemiden dolayı biraz şey kaldı ama her şey normale dönerdi. Hastalık biterse kamera sistemi çoğalıp her anını seyredebilecekler yani dünyanın her yerinden. Kademe kademe geliyor bunlar. Bugün de gelişlerinin bazı grupları da bugün geldi. Biz devamlı evet. seyrediyoruz. Geçen de kar yağdığında ben özellikle geldim baktım. E, öyle bir dolanıyorlar ki dolanıyorlar. Kagalarını e, kuyruğunun altına saklıyorlar. Han yani üşümüyorlar herhalde yani. Bayağı o şekilde yani baya iki sefer kar yağdığında ben <gülüyor> geldim özellikle seyrettim baktım. Evet. Yani. Vurama, şey <gülüyor> ar, e, Gelip burada herkes garajını buluyor. Otoban hava e, havaalanı, herkes her gelen garajını buluyor. Hiç bir tane yabancı yerlere girmiyorlar. Her sene biz bakıyoruz. şimdi şimdiki gelenler de boş yuvalara kondular. Hepsi yani biliyorlar ya. O kuleden işte gelen misafirler, e, turistler bu sene pandemiden dolayı fazla gelemediler ama gelen turistler oradan bakıyor misafirler.